Meyve ve sebze bilmeceleri. Karşıdan baktım al, ağzıma aldım bal. <gülüyor> Kirazın faydaları antioksidandır. Bol miktarda A vitamini ile C ve K vitaminleri içerir. Potasyum, demir ve magnezyum açısından da zengindir. Bir yanı beyaz, bir yanı al. Tadı da bal. Şeftali Şeftali Şeftali'nin faydaları antioksidandır, Bağışıklığı güçlendirir A vitamini ile C, E, K B1, B2 B3, B5 B9 vitaminlerini içerir Potasyum Fosfor, Kalsiyum Magnezyum, Bakır Çinko ve demir açısından da zengindir. Ayrıca omega 3 ve omega 6 bol miktarda bulunur. Sarıyım limon değil, soyulur kabuğum yersin beni. Sen yemezsen maymun yer beni. Muz Muz Muzun faydaları Potasyum değeri en yüksek meyvedir. A ve C vitaminlerini içerir. Potasyum, karbonhidrat, kalsiyum ve demir açısından da zengindir. Tokluk hissi verir ve vücut direncini arttırır. Turuncudur, sallanır. Dalında ballanır. Portakal Portakalın faydaları C vitamini içeriği bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemini korur, kan basıncını düşürür. Potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerir. Lifler, organik asitler ve şeker açısından da zengindir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun.